Merhaba dostlarım. Bugün Kur'an ayetleri ışığında kıyamet meselesini ele almaya çalışacağım. Kıyamet meselesi insanlık tarihi boyunca insanların hep ilgisini çekmiştir. İnsanoğlu bu konuda meraklı köftesidir. Sanki kıyamet koptuğu zaman... Birçoğumuzun başına çok iyi şeyler gelecekmiş gibi alametleri anlatılır. Birçok alametler, birçok masallar üretilmiştir bu konuda. Şimdi Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bir bilgisi var mıdır? Kur'an ayetleri ışığında bir bakalım. Araf suresi 187. ayet. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki,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 Fakat insanların çoğunu bilemezler. Şimdi, şimdi bu kadar apaçık her insanın anlayabileceği bir ayet varken biz insanların yalanlarını ve hikayelerine mi inanacağız Allah'ın sözü dururken? Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.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 her halde size vaat olunan kesinlikle olacaktır. Müstelat Suresi 7 Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Keif Suresi 53 Yaklaşarak gelmektedir. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. Şura Suresi 17 İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Enbiya suresi 1 Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Yasin suresi 49-50 Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir. Enbiya Suresi 40 Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın geri mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? Muhammed Suresi 18 Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Zuhruh Suresi 66 Çünkü o sûra üfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki derhal onların gözleri açılıverir. Saffat Suresi 19 Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çikişip dururken kendilerini yakalayıverir. Yasin Suresi 49 Sen de onlardan yüz çevir ki o gün çağırıcı görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Kamer Suresi 6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 O gün gök yarılmış, sarpmıştır. Hakka suresi 13-16 O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gökte açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serab olmuştur. Nebe suresi 18-20 Dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği. Vakıa suresi 5-6 O gün gök erimiş bir maden gibi olur.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 Boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. Taha suresi 105-107 Biz o gün kıyamet günü onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Keyif suresi 99 Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna Göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Nemr Suresi 87 Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Zümer Suresi 60 Ey Peygamber! Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma. Ancak Allah onların cezalarını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 Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Meryem suresi 95 Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman sağın adamları var ya ne mutludurlar onlar. Solun adamlarıysa ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar. Vakıa 7 ve 11 Kitabı sağından verilen alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımız sezmiştimler. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir. Hakka suresi 19-22 Kitabı sol tarafından verilense der ki keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı. Hakka suresi 27-25 Rabbine and olsun ki biz onları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 bir özür bulamayacaklardır. Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. Enam suresi 22-24 O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün haklarında azaba itilme, hükmü gerçekleşen kimseler, Rabbimiz biz nasıl azmışsak işte bu azmışları da öyle azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bizlere tapmıyorlardı derler. Allah'a ortak koştuğunuz ortaklarınızı çağırım denir. Onlar da çağrılırlar. Fakat kendilerine cevap veremezler. Ve karşılarında azabı görürler. Ne yola gelselerdi O gün Allah onları çağırıp peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Kasas suresi 62-65 Elimden geldiğince ve dilimin döndüğünce Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet ayetlerini anlatmaya çalıştım. Daha okuyamadığım birçok ayet de var. Allah bütün müminleri ve inananları kıyametin dehşetinden korusun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.